Bizden 7 çarpı 5 artı 11, 5 artı 11 parantez içinde bu ifadeyi 35 ve başka bir tam sayının toplamı olarak yazmamız istenmiş. Yani dağılma özelliğini uygulamamız isteniyor. 7 çarpı 5 artı 11 işleminin sonucunu kolayca bulabilirsiniz. 5 artı 11 eşittir 16, 16 çarpı 7 de 112. 112'den 35'i çıkartıp sonucu bulabilirsiniz ama biz dağılma özelliğini kullanacağız. 7 çarpı 5 artı 11'i, 7 çarpı 5 artı 7 çarpı 11 olarak yazabiliriz. 7'yi 5 ve 11'e dağıtıyoruz. 7 çarpı 5 35 eder, 7 çarpı 11 77 eder. Peki sonucu bulduk mu? Soruda bizden bu ifadeyi 35 ve başka bir tam sayının toplamı olarak yazmamız istenmişti. Bunu yaptık. 35 artı 77 dedik. Cevabımızın doğru olup olmadığını kontrol edelim. Doğru. Başka bir örnek daha yapalım. 12 artı 75 ifadesini a çarpı 4 artı c şeklinde yazınız. a ve c tam sayılar. İlk bakışta karışık görünebilir olabilir ama gözünüz korkmasın. Buradaki ifadenin çarpanlarından a'yı, parantezin başına almamız isteniyor. Bu iki sayıyı, 12 ve 75'i çarpanlarına ayıracağız ve bu sayılardan bir tanesi 4 olacak. 12 ve 75'e bakalım. Bu iki sayının en büyük ortak böleni nedir? Bu sayılardan ikisi de 3'e bölünebilir. 12'yi 3 çarpı 4 olarak yazabiliriz. 75'i de 3 çarpı 25 olarak yazabiliriz. Şimdi 3'ü parantezin başına alabiliriz. 3 çarpı 4 artı 3 çarpı 25 yerine 3 çarpı 4 artı 25 yazabiliriz. Sonra bizden istendiği şekilde yazdık. a eşittir 3, 4 yerinde duruyor, c'nin değeri de 25. Cevabımızı bir kontrol edelim. Doğru.